Bugün 4 Şubat 2023 Cumartesi, Satürn günündeyiz. Yengeç Burcu'nda ilerleyen ay, sabah saatlerinde Oğlak Burcu'ndaki Plütonla karşıt açı yapacak ve 9-18'den itibaren boşluğa girecek. Ciddi ve kararlı enerjilerle güne başlayabiliriz. Ancak yoğun duygusal baskılar hissetmemiz, manipülatif durumlarla karşılaşmamız mümkün. Eklem, kas, kemik ağrıları gibi kronik sağlık problemleri de gözlenebilir. Sabah saatlerinde şartları fazla zorlamamalıyız. Ay 11.48'den itibaren Aslan burcunda ilerlemeye başlayacak. Değişen enerjilerle birlikte öğle saatlerinden itibaren duygusal baskıların etkisinden kurtulup dış dünyadaki etkinliklere daha fazla yönelebiliriz. Kendimizi kişisel ifade etme ihtiyacımız, dikkat çekme isteğimiz artabilir. Bugün Kova burcundaki Güneş ile Boğa burcundaki Uranüs arasındaki dik açı etkinleşiyor. Bireysel ya da toplumsal alanlarda ani ve hızlı gelişmelerle gündemimizde değişebilir. Özgürlük ihtiyacımız artarken sıra dışı ilginç durumlar heyecan yaratabilir. Dolunay'a doğru ilerleyen ay gece saatlerinde Koç burcundaki Jüpiterle üçgen açı yapacak. İyimser ve coşkulu olabileceğimiz gibi artan cesaret ve özgüvenle abartılı davranışlar, dürtüse eğilimler de gösterebiliriz. Dikkatli ve temkinli olmakta fayda var.